Son videodayız. Hemen söyleyeyim. 15 Mayıs'tan bu yana, 40'a yakın kısa videoyla bizler sizlere insan hakları ile ilgili kısa filmlerinizi nasıl yapabilirsiniz? Teknik açıdan, felsefi açıdan, estetik açıdan, ideolojik bulgularla, anlatımlarla farklı yolları, yöntemleri tartışmaya, paylaşmaya çalıştık. Ve zaman geldi. Avrupa İnsan Hakları kısa film yarışmasına evet katılabilmek için eğer söyleyecek sözüm var diyorsanız, paylaşacak fikrim var diyorsanız ve bir de gerçekten sağlam bir film diyoruz hiç sağlam olması gerekiyor bir filmim de var diyorsanız evet Avrupa insan hakları kısa film yarışmasına başvurmak için hemen söyleyeyim şu videonun altını görüyor musunuz? evet bugüne kadar yaptığımız bütün videolar orada ve başvuru koşulları da yine orada